Hayatımız Arapça YouTube kanalında Arapça Hikayeler Serisini "Atfalul Gabeti" "Atfalul Gabeti" Ormanın Çocukları isimli kitaptan okumalar yapacağız. "Atfalul Gabeti" Ormanın Çocukları Ormanın Çocukları Atfalul gaveti. Kane idi. Li ehadil mulûki. Krallardan birinin vardı. Nasıl krallar? El kudemâi. Eski krallardan birinin vardı. Uhtun. Kız kardeş. Ehun. Erkek kardeş. Uhtun. Kız kardeş ta'ishu ma'ahu ta'ishu yashia yaşıyor ma'ahu onunla birlikte bir kasr'i sarayında kendisiyle birlikte yaşayan bir kız kardeşi vardı eski krallardan birinin sarayında beraberle yaşayan bir kız kardeşi vardı ba'de ba'de sonra kable önce. Da de en matet öldükten sonra vecetu hü eşi öldükten sonra eşi hanımı öldükten sonra sarayında kendisiyle birlikte bacısı yaşayan eski krallardan biri vardı. Ve tereket ve terk etti bıraktı lehu ona. Minel evlâdi felâfeten. Minel evlâdi, çocuklardan felâfeten. Ve ona üç tane çocuk bırakmıştı. Yani vefat ettiğinde eşi <gülüyor> üç tane çocuk vardı. Üç tane çocuk bırakmıştı. Rahmet. Emireini İki prens ve emireten ve bir tane prenses emireyni ve emireten, emireten bir prenses, emireyni iki prens, mansup olduğu için tesliğe oluyor, ye ile mansup oluyor, emireyni, ve kadizde de arttı, hubbul meliki, kralın sevgisi, hubbul meliki, kralın sevgisi arttı li çocuklarına o karşı olan sevgisi nedir arttı ne zaman ba'de vefatı'l-minden sonra validetuhumul melikati kraliçe olan annelerin vefatından sonra kralın çocuklarına olan sevgisi arttı izde yedde kat mazinin başına gelince teksir ifade eder. Çokluk ve kadizde de hubbul meliki bi evladihi çocuklarına karşı olan sevgisi arttı. Ba'de vefati validetihim ul meliketi. Kraliçe olan annelerin vefatından sonra kralın çocuklarına olan, çocuklarına karşı olan sevgisi ne yaptı? izde de arttı ve ahabbahum ve ve onları sevdi hubben ve furun mutahabba ahabbahum hubben çok sevdi onları çok li yu'awiduhum yerini tutsun diye yerini doldursun diye tazmin etsin diye tazminat tazminat demektir yani o gidenin yerini doldurması için مَا kaybettikleri şeyi yeni tutsun diye nedir kaybettikleri şey? minatfi عَقْفِ ve annelerinin şefkatinden وَحُبِّهَ ve, ve onlara karşı olan sevgisinden yani onlara olan sev annelerin sevgisini ve şefkatini kaybettiler ya vefatıyla birlikte Babaları bu kaybettikleri şeyi tazmin etsin diye doldursun diye o boşluğu daha fazla sevdi. Ve fikir he ve fikir düşünme <gülüyor> yani onların geleceklerini, onların yaşantılarını, onların mutluluk ve huzurlarını <gülüyor> düşünmesini ne yaptılar? Kaybettiler. Şefkatini kaybettiler. Annelerin sevgisini kaybettiler. Ve kendilerin geleceklerini, yaşantılarını düşüren anneler kaybettiler. Bu kayıpları telafi etmek için babaları ona ne yaptı? Daha fazla sevmeye başladı. Fekene idi olmaya başladı. Yes elu sormaya başladı. Anhum onların halini külleme hadara her Geldiğinde ne yapardı? Onları sorardı. Durumları sorardı. Ve yufekkiru fihim. Ve onları düşünürdü. Külleme dehale. Ne zaman girerse, yani saray her girdiğinde de onlar hakkında düşünürdü. Ya yani ne olacak benim çocuklarım, ne yapabilirim, ne edebilirim diye. Fekkeri ufekkür tefkir. Tefkir düşünme. Fihim onlar hakkında. Külleme de hele her girdiğinde ve yuvasi bihim ve onları onlarla ilgili tavsiyede bulunurdu. Külleme harace Külleme her ne vakit ne vakit çıkarsa yani saraydan ülke işleri için ne zaman çıkarsa onlar hakkında aman çocuklara dikkat edin diye tavsiyede ne yapardı bulunurdu. Evet. Ve yaplı ve onları talep ederdi, isterdi külleme, celese her oturduğunda li tenavuli, almak için ta'amil iftar, kahvaltı yemeğini, evil gada veya öğle yemeğini, evil aşağı, çay veya çay içmeye, evil aşağı veya akşam yemeğini. Tenavü, <gülüyor> tenavü sevgili Arkadaşlar Tenavela Almak Bir şey Tenaveltu l-kitabe Kitabı aldım Tenaveltu l-futura Kahvaltı aldım Mende ma nedkulul mat'am Ye'tin nadi ileyne Ve yakul l-ne Maze Tetenâvel Maze alırsınız yani Maze te'ekul diye sormazlar Ne alırsınız Ne alırsınız Evet. Celese, külleme celese her ne zaman oturduğunda, li tenavüli ta'amil iftar, kahvaltı yemeğini. ya Kahvaltı yemeğini almaya oturduğunda, tabii yemek almak değil de yemek yemek denir. Evil gade öğlen yemeği, bakın el iftar, kahvaltı, el gade, öğle yemeği, şey çay, el aşşey, akşam yemeği. Bakın bu ayının hareketi şurada olursa arkadaşlar o zaman yassı olur. El-işe'u. Mesela Araplarda bir söz var. El-işe'u el-işe'i. El-işe'u akşam yemeği yatsıdan sonradır. Hatta Suudi Arabistan'da bulunduğumuz zamanlarda gördük bazen akşam yemeği işte saat 10'da 11'de filan yenirdi orada. Fagaret kıskandı, gara yağuru kıskandı. Ammetühüm halalara, ammun amca, ammetün hala, halün dayı, haletün teyze, ceddün dede, ceddetin nene. Evet, ebün, ömrün zaten biliyoruz, baba, anne, ekün erkek kardeş, öhtün kıskandı ve garat halaları kıskandı min şiddeti mehabbeti babalarının pardon sevgisinin şiddetini kıskandı kimin ehıhi erkek kardeşinin li evladihi çocuklarına karşı olan şiddetli sevgisini yaptı kıskandı li için demek çocukları için olan Şiddetli muhabbet, şiddetli sevgiyi ne yaptı? Kıskandı. Evet. Ve Mehmet ve planladı. Sammemeyi, sammimu, tasmim projelendirmek, planlamak. Pime, o şeyle ilgili, beynehe. Yani içinde. Ve beyne nefsihe. Kendi, o olayla kendi nefsi arasında bir plan kurdu. Yani içinde. İçinde kalan, dışarıya sızdırmadığı bir tuzak, bir plan kuruyor. Sammama, yusammim, mu? Planlamak, projelendirmek. Musammimum, projelendiren. Evet. En temele yapmaya, sirren, gizli olarak. Külle, vesiletin, her vesileyi, her fırsatı. Vesile, fırsat demek. Mümkün etin, mümkün olan her fırsatı li ib'adihim uzaklaştırmasına yan yani çocukları uzaklaştırmak için mümkün olan her vesileyi gizli olarak yapmaya planladı, planladı. <gülüyor> <gülüyor> An kimden uzaklaştırmaya? An bihim babalarından <gülüyor> uzaklaştırmak için yakaladığı her fırsatı kullanmaya, gizli olarak kullanmaya kararlaştırdı, planladı. Ve nedir? Ve onlardan kurtulmayı yani onlardan kurtulmayı ve babalarından uzaklaştırmayı sağlayacak, mümkün kılacak her fırsatı gizli olarak planlamayı ne yaptı? Kararlaştırdı. Anladı. Kendi kendine. Evet. وَفِي يَوْمِنْ مِنَ الْاَيَّامِ Günlerden bir gün. فِي يَوْمِنْ bir gün. مِنَ الْاَيَّامِ Günlerden bir gün. كَانَ Emirani iki prenses idi. İki prens idi. يَلْعَبَانِ Oynuyorlardı. İki prens oynuyorlardı. مَعَ اُخْتِهِمَ Kız kardeşleriyle. El emireti prenses. Kız kardeşleriyle oynuyorlardı uhti ime. Evet. Kendi kız kardeşleri. Mea arkadaşlar, beraberlik bildiren bir kelime. Mea men Mea men diyoruz. Mea ebi babamla birlikte, ma annemle birlikte, ma kız kardeşimle birlikte, ma kız kardeşleriyle birlikte. Çünkü iki kişi. Evet. Kimmiş kız kardeşleri? El emirati. Prenses olan kız kardeşleri. Fi nerede oynuyorlar? Da? Fi deha hadayiqi, bahçelerde veya parklarda. El kasri sarayın parklarında oynarken Ne zaman, بعد XIX. yüzyılın çıkışından sonra sarayın bahçelerinden, parklarından ona birinde oynarken kız kardeşler prenses ve iki prens günlerden bir gün peşevaka tüm yani o oynadıkları esnada iki prens ve kız kardeşleri olan prenses babaların saraydan çıkmasından sonra, ya yani günlerden bir gün tabi, sarayın parklarından birinde oynar iken halalar ne yaptı? fe tüm teşvik etti. şevvaka yüşevviku tahrik etmek, teşvik etmek, heveslendirmek, özendirmek. ammetühüm halaları nereye? nasıl ve habbabet ve sevdirdi sevimlilik gösterdi ilehim kendilerine ez-zehaba ez-zehaba gitmeyi معه onunla birlikte ya yani kendisiyle birlikte gitmeyi ila ormana lil-la'ibi fiha orada oynamak için orada oynamaya Ya yani kendisiyle Ormana gidip orada oynamayı ne yaptı? Kendilerine sevimli gösterdi, sevdirdi, teşvik etti. Ve vaadat ve onlara vaad etti. Vaade yaidun. Meyuid. El mümin izâ vaada vefa. Vel münafık izâ vaada ahlefa. Mümin vaat verirse yani söz verirse Vefa gösterir. Yani vaadine hilaf göstermez. Münafık ise der ki kardeşim söz verdik para verdik ki? diye söz onun için bir şey ifade etmez. Yani burada din, ırk dil vesaire önemli değil. Önemli olan karakterdir sevgili çocuklar. El-Mu'min ile vaade vefa Vefa göstermek Çağımızda İstanbul'da bir mahallenin adı olmaktan öte bir anlam taşımama yolunda hızla adımlarla ilerlese de vefayı terk etmemek direnen yiğit insanlar da Rabbim var edecektir mutlaka. En Turiyehüm ve ve adetüm onlara vaat ettiği Neyi vaat etti? En onlara göstermeye raa gördü era gösterdi. Turiyehüm onları göstermeye eşya en cemileten güzel şeyler. Eşya, şey'un, şey'ani eşya. Şey'un, şey'ani eşya yani güzel şeyler göstermeye de vaat ettiği <S share> ve alaban ve oyunlar lezi ve ve alaban lezzete sarra ve lezzetli sevindirici oyunlar vaat ettiği nerede tahtel escari ağaçların altında huriyeğe orada yani orada halaları Güzel şeyler göstermeyi ve lezzetli yani hoşa gidecek, sevindirecek oradaki ağaçlar altında oyunlar, oynamayı ne yaptı? Onlara vaad etti, söz verdi. Peki, Fesaddaka inandı. Saddaka. Yani bu f, bağlaştır arkadaşlar. Aslı Saddaka. Saddaka yusaddiku tasdik. Evrak tasdikidir. Evrakın onaylanması. El emirani ve emiratu. İki prens ve prenses inandı. Ma kaletüne inandı. Ma o şey ki kaletü ammetühüm. Hallalarının söylediği şeye iki prens ve prenses inandı. Ve, lem ve bilmediler. Lem fil muzarin başına gelir, sonunu cezmeder ve manası olumsuz maddeye çevirir. Yarifu ne biliyorlar? Lem yarifu bilmediler. Bilmediler. Neyi bilmediler? Arkadaşlar bakın kötü niyetli halaları ve prens ve prenses. Evet. Ma tuhfihi şeyi anhum, onlardan gizlediği şeyi, mineşşer, kötülükten, şerden, kendilerinden gizlediği şeyi ne yapamadılar? Bilemediler. Bilmediler. Evet. Ve zehebu ve gittiler atıf zehebu, zehebe, zehebe, zehebu gittiler. Ma'ha onunla birlikte ma'ammetihim yani Lille'ibi, oynamak için ve ve spor yapmak için fil ormanda spor yapmak oyna ve oynamak için halalarıyla birlikte ne yaptılar? Gittiler. Ve başka ne için gittiler? Ve müşahedeti ve müşahede etmek, görmek için el eşyai tabi muzaf muzafileyi el cemileti güzel şeyleri görmeye Hihe ormanda. Yani ormanda güzel şeyleri görmeye ve spor yapmaya ve oynamaya ne yaptılar? Halalar ile birlikte gittiler. Ve rü'yetil el'abil garibeti ve garip el'ab garibeti yani garip oyuncakları görmeye yahtel eşcari Ağaçları tahte eşcarihe. Ağaçların altındaki garip, bilinmeyen, daha önce tanınmayan oyunlar ya da oyuncakları görmeye. Vekat şüphe yok bir şeara hissetti el atfalu. Çocuklar bir sururin, kesirin, büyük bir sevinç hissettiler. İndemâ عندما خرجوا çıktıkları vakit ma'amtihim halalarıyla birlikte li hazir rihlete li bu rehleye bu, bu geziye çıktıkları vakit yani halalarıyla çıktıkları vakit büyük bir sevinç hissettiler şaare yeşurur şuur hissetmek kat fiilimiz muzari mazi'nin başına gelince pekiştirme muzarın başına gelince azlık ya da çokluk şüphe falan ifade ediyor قَدْ شَعَرَ الْأَطْفَالُوا بِسُرُورٍ كَثِيرٍ Şüphe yok ki büyük bir seyic hissettiler. Ne zaman? اِنْ دَمَا خَرَجُوا مَعَ عَمَّتِهِمْ Halalarıyla çıktıkları vakit لِهَذِرْ رُحْلَةِ Ve جَزِيَمْ وَاَخَذُوا Başladılar. يَمْشُونَ اَخَذَ Arkadaşlar, tek başına kullandığında almak ifade ederken yardımcı fiil olarak kullandığında başlamak ifade eder. Almak değil de başlamak ve aklı yemşoğuna başladılar. Mga yani maaameti halalarıyla, filgabete ormanda. Hatta vasalu ulaştık ulaşıncaya kadar, ile vassatı ortasına ulaşıncaya kadar birlikte yürüdüler halalarıyla birlikte. Vassat, vassat orta ile e'a vassalar usul etmek yani ulaşmak Hatta ta ki ve ehassu hissettiler bitti'a bişşedinim büyük bir yorgunluk hissetler. yani ormanın ortasına vardıklarında bu feyine bağ bağlaştır sevgili arkadaşlar ve ehassu bitti'a bişşedinim ve zaharat ve göründü alametühü işareti yani şiddetli yorgunluğun işareti göründe nedir? fi meşyetihim yürüyüşlerinde, yürüme tempolarında nedir? Ortaya çıktı yani. Artık yoruldukları ortaya çıktı. Ve ale ve yine ortaya çıktı. Vücuhihim ve yüzlerinde yorgunluğun da izi belli oldu. Ba'de hâzî râhletî tavîletî. Ba'de sonra hâzîhî bu el râhletî, yorculuk, el uzun yolculuk el yorucu ve uzun mut'ib yorgun yorucu et tabiil uzun bunun zıttı sevgili çocuklar el kasir el kasir el kasir nedir kısa et tabiil uzun elleti elleti öyle ki lem yucribuha Lem tecrübü hemin kablu öyle bir yor, yorucu ve uzun yolculuk ki daha önce lem tecrübü denemedikleri yapmadıkları min kablu daha önce ya yani daha önceden yaşamadıkları tecrübe etmedikleri yorucu uzun yolculuk sonunda yorgunluk belirtisi hem Yürüyüş tempolarında hem de yüzlerinde nedir belirledi. Velemşe işaret <gülüyor> ve hissetti vakit elgama tuhala hissetti vakit hareketti vakit, bir şiddeti tabihiyim, yorgunluklarının şiddetini, fazlalığını hissetti vakit. Kahletleh onlara dedi ki yani baktık ki hala çocuklar iflahı gevremiş mayışmışlar artık evet dedi ki onlara <gülüyor> <gülüyor> nem uyuyunuz güne burada tehte hazihi eşşecereti bu ağacın altında burada uyuyunuz hette hette tahdura gelinceye kadar el-huriyyeti huriler li-tel'aba emamekum oyun, oynamaya başlayıncaya kadar. Nasıl oyun? el ben lem te görmediğiniz daha önce görmediğiniz oyunlar önünüze oynayıncaya kadar oyunuz diyor, Yani huriler gelip de daha önce görmediğiniz oyunlar oynayıncaya kadar uyununuz diyor. Huriler gelip sizin önünüze ne yapacak? Tahdur'a gelecek. Hatta Tahdur'a gelinceye kadar. Kim? El-Huriyyatü. Huriler. Ee, nasıl? Litel'abe oynamak için gelinceye kadar uyununuz. Ememekum Önünüze oynamaya gelinceye kadar uyununuz. El-Aben nem teravhâ. Görmediğiniz oyunlar, yani huriler önünüzde, görmediğiniz oyunlar oynamak için gelinceye kadar ne yapınız çocuklar? Uyuyunuz diyor halası Ve sete ve bulacaksınız. Ne yapacaksınız? Bulacaksınız. Sete Fî müşâhedetîhe, o izlemede, müşâhedetün, izlemek, he oyunları, külle lezzetin ve sürurin. Külle, her şeyi, nasıl her şeyi? Külle lezzetin ve sürurin. Her türlü <coughs> lezzeti ve mutluluğu yakalayacaksınız, göreceksiniz bulacaksınız. Sete cidune. bulacaksınız diyor. Ne bulacağız? Fi he onu izlemede yani o oyunları fi e, he külle lezzetin ve sürurin külle lezzetin her lezzeti ve sürurin ve sevinci Sevgili arkadaşlar burada Noktayı koyuyoruz. Bakalım iki prens ve prenses halalarının dediği gibi hurileri daha önce hiç görmedikleri oyunlarla mı şahit edecekler mi, yoksa halalarının kurduğu tuzaklarla mı karşılaşacaklar? Daha sonraki okumamızda buluşmak üzere. Sağlıklı kalın, dingin kalın. Sizleri Allah'a emanet ediyorum sevgili öğrenciler.